Hayatımız aslında bir tek ilişkiler üzerine kurulu. Peki, sen bu ilişkilerde nerede duruyorsun? Ne yapıyorsun? Burnunu sokmasını, oraya ha hakim olmasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Mesela cinsellik konusuna girelim. Stres istiyor muyuz hayatımızda? Hayır. Anlaşılmamak istiyor muyuz hayatımızda? Onu da istemiyoruz. Hayatımız aslında bir tek ilişkiler üzerine kurulu. Bu nedir? Birebir annemizle olan ilişkimiz, babayla olan ilişkimiz, kardeşlerle olan ilişkimiz, arkadaşlarımızla olan ilişkimiz, iş yerindeki ilişkiler ve tabii ki karşı cinsle olan ya da cinsiyet koymadan duygusal olarak yaşadığımız ilişkiler. Peki, sen bu ilişkilerde Nerede duruyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi biz hiç düşünmeden bir yere geliyoruz, başlıyoruz birbirimize akmaya. Son dönemde bir eğitimdeyim ilişkiler ve Tantra üzerine ve orada çok ilginç şeylerle karşılaştım. Evet Tantra çok kadim kadın erkek arasındaki cinselliği de içinde barındıran çok ilahi bir eğitim ama Orada gördüğüm bir temel var, bir anayasa var. Ve o anayasa aslında bir tek kadın erkek arasında değil, her ilişkide kullanılması gereken önemli bir bilgi olarak geldi bana. Ve onun için bunu anlatmak istiyorum sana. Birinci kaidesi, ben bu ilişkiden ne istiyorum, ne beklentim ne? Nedir? Eğer bir karşıda, karşı cinsten ise bir gecelik bir ilişkimi istiyorum, ee, arada bir görüşmek istediğim bir ilişkimi istiyorum ya da evet, hayatımın akmasını ve birlikte ortak bir yaşamda bir ilişkimi istiyorum. Bunu, şimdi tabii kadın erkek diyorum ama bunu aslında annemle olan ilişkiye de kullanabilirim. Mesela ben annemin benim her yaptığıma... Her yaşadığımı yorum yapmasını, beni eleştirmesini, burnunu sokmasını, oraya ha hakim olmasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Senin nerede annenle olan ilişkin? Çok böyle Bunları oturup bir düşünmek lazım. Çünkü biz ne kadar izin verirsek, karşıdaki kişi de bu ilişkinin içindeki rolünü alıyor. Baş aktör o mu? Baş aktör sen misin? Senin senaryonda, bu ikili ilişkide sen baş aktör olmalısın. Karşındaki de sana yakın bir aktör ama baş aktör değil. Burada ne geliyor? Onun istediklerini mi hep yapıyorsun? Ya da kendi istediklerini mi hep yaptırmak istiyorsun? Ya da karşılıklı birbirini anlayan bir dilde mi ilerliyorsun? Bu çok önemli. Çünkü hakikaten ben bir ilişkide ne istediğimi bilmeden o ilişkinin ilerlemesine imkan yok. Açık bir kalplemi oradayım. Kendi içimdeki yaraları karşımdakine gösterebilecek kadar kırılganlığımla duruyor muyum bu ilişkide? Yoksa hep kapatarak Hı -hı. olur, fark etmez falan deyip kendimi aşağıya doğru alıyor muyum? Çünkü ben onu yaptığım zaman Karşıdakinin bir, bir alan açıyorum. Bu alanı açtığım zamanda bilmediğim ve belki beni daha da çok kıracak durumların içine girebilirim. Onun için hakikaten bir düşün. Her ilişkine bir bak, şöyle bir bak. Bizim büyümemiz için, yani ruhsal olarak büyümemiz, bu yaşamın içinde sevgiyle ve huzurla akmak. Çünkü biz stres istiyor muyuz hayatımızda? Hayır. Anlaşılmamak istiyor muyuz hayatımızda? Onu da istemiyoruz. Anlaşılmak, lep demeden leblebinin anlaşılmasını hepimiz talep etmiyor muyuz? Ay işte ben düşündüm ama oldu. Bunu yapabilmek için önce benim kendi içimde ben neredeyim, neyi istiyorum, neyi istemiyorum? Benim kalitelerim neler? Benim kalitem ne? Mesela cinsellik konusuna girelim. Belki çok hırpalandın belki çok yaralandım ve kendimi açamıyorum. Ama o karşıdakiyle de bir ilişki istiyor muyum? İstiyorum. Söylemeden nasıl ilerleyebilir? Hiçbir şey söylemeden bu ikili il ilişkinin sağlıklı akabilmesine imkan var mı? Bence yok. Sen de bir bak bakalım ne düşünüyorsun bu konuda?